En son burada aşağıda sağa kaydırma sınırı aktif olduğunda şimdi burada 1 saniye olması için partilerinde şunu yapacağım. 0.5 şerzli olan alacağım. Yani 500 milisaniye. 500 milisaniye e, açıldığında 500 milisaniye kapandığında toplamda 1 saniye oluyor. 1 saniye, her 1 saniye tekrar açılmış olacak. O şekilde. M e, e, Clock 0.5 Hz Flash on aktif olmadığında Flash on aktif olmadığında 255 that byte. Flash onu. Flash onu burada set diyoruz. Sağa kaydırma sınırı. Şimdi burada bir zamanlayıcı kullanalım. Ya timer'ımız olsun. PT 1 saniye olsun. 1 saniye olsun. ET gerek yok. Yine burada bir mu kullanalım. 0 verelim. Let's bite ve aynı zamanda Flash onu burada resetleyelim. Tekrar şöyle alt inelim. Burada Flash onun Negative Pis'in M1.3. Pis 3. Flash on negative Pis'in benim bir counter'ım olsun. Yukarı sayıcı alalım bir tane. tane counter'ım olsun. 3 kere flash yapsın. Ve 3 kere flash yaptıktan sonra çalışıyor. Resetlensin. Sola kaydırma sınırı resetlensin. Sağa kaydırma sınırı yine resetlensin. Ve flash on. Resetlensin. Şimdi 5 kere saydırdıktan sonra, yani üç 3 kere saydırdıktan sonra bizim buraya reset, bizim counter'ımızı resetlememiz lazım. Onu da şöyle yapacağız. Çalışıyor. Yani artık böyle çalışmayı bitirdikten sonra ve counter, nokta, cv, 3'e eşitse, m, 1.4, bir tane pozitif pass vereceğiz. Nereye? Buraya. Şimdi programımız aslında genel olarak bu kadar. Herhangi bir şekilde başka bir şey kalmadı galiba. Eğer çalışmazsa yine bakarız nereden dolayı çalışmıyor. Ona göre düzenleriz. Ama genel olarak anlatmak gerekirse tekrardan. Butonu bastığım zaman çalışıyor setlenecek. Ee, çalışıyor setlendiği zaman buraya açacak. Ve ba ilk basışta Move komutuyla Let byte'a 128 değeri atanacak. Yani benim en sondaki ledim yanacak. Çalışıyor hala aktif. Aktifken bir değilse bir olmayana kadar burası setlenmeyecek. Biri olduğunda sola kaydırma sınırı setlenecek. O zamana kadar burası devreye girmeyecek. Aşağı çalışacak. Çalışıyor. Sola kaydırma sınırı aktif değilse her seferinde bir saniyede bir kere pulse ver. Her pulse de byte'ı yani 128 değerini bir sola kaydır. Yani 128, 64, 32, 16 şeklinde sola kaydır. Ve tekrardan bunu let's bite ata Sola kaydırma sınırı bir süre sonra aktif olacak. Artık değerimiz 1 olacak. Ve orada artık sola kaydırma sınırımız aktif olacak. Sola kaydırma sınırı aktif olduktan sonra ve sağa kaydırma sınırı aktif değilse, sağa kaydırma sınırına gelmemişsek, her, her parste, tekrardan bir her parste, let's bite'ı, Sola kaydır. Burada aslında e, yani 1'den 2'ye, 2'den 4'e, 4'den 8'e, 8'den 16'e şeklinde sola doğru kaydıracak. Byte'larımızı. Birer birer. Ve tekrardan Let's Byte'a atacak. Sola kaydırma sınırı aktif ve 128 değerini de görürsek Let's Byte'da o zaman sağ kaydırma sınırı setlenecek. Ne olacak? Benim sola kaydırma işim bitmiş olacak. Sağa kaydırma işim bitmiş olacak. Şimdi sağ kaydırma sınırı üzerinden işlem yapacağız. Sağ kaydırma sanırım aktifse 0.5 milisaniyede flash on değilse yani flash yapmıyorsa muva 255 ata. Yani tüm led'ler anda yak. Ve flash on'u aktifle. Aktif oldan burası bir daha devreye girmeyecek. Flash on aktifse bir 1 saniye sonra muva 0 ata. Flash on aktifti. Bir saniye boyunca 255 led yani tüm ledler yanık kalacak. Bir saniye sonunda sıfırı atayacak. ve flash onu resetleyecek. Sonra tekrardan burayı e, setleyecek tekrardan bu şekilde burası çalışacak. Nereka kadar çalışacak? Çalışma zamanı flash onun negatifinde her flash 10, yani flash kapandığında led ne tamam sö Her söndüğünde burası bir artacak. Üçüncü söndükten sonra Çalışıyor. Burası çıkış verecek. Çalışıyor. Sola kaydırma sınırı, sağa kaydırma sınırı ve flash resetlenecek. Resetlendiği anda ve değer buradaki değer 3 ise bir kere bir pay satacak. Pozitif kenar tetiklemeli bir pay satacak ve burayı resetleyecek. Çalışmamız en başa geri dönmüş olacak. Şimdi bir deneyelim bakalım ne olacak çalışacak mı çalışmayacak mı? Şimdi denememizi yapalım, bakalım çalışacak mı? Hatta ee, programımıza açalım, ama çalışmayacak. Neye çalışmayacak? Yine geçen sefer hata yaptım. m içine bizim led kaydırmaları eklemedik. Buraya ekleyelim. Led kaydırma diye bir tablo bloğu oluştursun kendine. Butona başlıca buton ekleyelim. Led byte' da ee, MMB0 ekleyelim. M5.0'ı ben buraya daha önce eklememiştim. Ama yani şu değerlerin tamamı zaten m 0. Onun için tek tek bunları yazmaktansa bir kere m 0 yazdığımızda aynı işlemi gerçekleştirecek. Bunun ismi de let's byte diyelim. Tekrardan programı yükleyelim. Şimdi teker teker sola doğru kayıyor. Kaydı. 1 oldu. Sola kayma sınırına geldi. Şimdi sağa doğru kayıyor. Sağa kayma sınırına geldi. Şimdi 3 kere flash yapacak. Bitti. Program bitti. Tekrardan başlatalım. Kayıyor. Şimdi program çalışırken benim butona basmam bir şey ifade etmiyor. Çünkü burada programıma bakalım. Gözlüğümüzü takalım. Şimdi burası aktif. Çalışıyor olduğu için burası setli olduğu için ne de basıyorum ama buradan geçmiyor. Herhangi bir şekilde çalışma sekteye uğramıyor bu şekilde. Basıyorum. Herhangi bir şey yok. Programımız gayet iyi çalışıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.